Evet arkadaşlar Bandırma'dayız. Bandırma üçü Tur'dayız şu anda. Burası personel taşıma, servis taşıma bu işleri yapıyor. Okul, gezi, düğün, nişan gibi özel günleriniz için kiralama yapıyor arkadaşlar. E, kişi sayısına göre büyük küçük arabaları var. Kiralama yapıyor. personel Öğrenci taşımacı da yapılıyor. E, okul ve gezi turları yapılıyor arkadaşlar. Bakın bir araba resim var zaten yukarıda. Hemen şurada üçü Tur diye logos da var. Bakın size dışarıdan gösteriyorum şimdi. Telefon numaralarını söylüyorum. 714-22-20 arkadaşlar telefon numarası. Gördüğünüz gibi logosu da var. Burası Bandırma'da hemen Ordu Caddesi'nde arkadaşlar. Zaten telefon numarasını verdim. Fiyatları uygun. Biz burayla çalışıyoruz. Cep telefonları da yazıyor bakın. 0539-315-07-18 0542-557-14-43 diye Orada cep telefonları da var. Buranın bir de parkı var arkadaşlar. Araçların olduğu yer. Oraya da çekeceğiz. Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar. Teşekkür ederiz.